Allah Vallahi. siz gördünüz ben göremedim bak. Dua edin hocam. Allah yolunuzu Dua edin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bunu anlatsam roman olur, roman olur, roman olur onu anlatsam kimse bilmez, kimse bilmez öldü diye söylemiyorum. Benim de kendime göre bir yaşım var, kendime göre bir tecrübem var. Evlat olarak bunu bir anlatsam var ya, roman olur, roman. Allah'ım yolunu açık etsin. Mert adamdı. Ölümü de mert oldu, çekti gitti. Alın dedi, bu kahve dünya sizin olsun dedi. Ben gidiyorum dedi, biraz da siz oyalanın dedi. Ya Rabbi efendimize komşeyle ya Rabbi Amin efendimize komşeyle ya Rabbi biz razıyız sen de razı ol ya Rabbi Allah Ya Rabbi iz razıyız sen de razı ol ya Rabbi Gel şeyim dünümüz gelenimiz mübarek olsun Ben öldüğüne ağlamıyorum Son günün nasıl bir insanlı diyorum ya